Merhaba sevgili Başaklar ve yükselen burcu Başak olanlar. Nisan 2022 aylık yorumlarımıza hoş geldiniz. Sevgili Başaklar, bu ay maddi konularda önemli hareketler olabilir. Para durumunuzu etkileyecek güçlü bir yeni ay ve dolunay döngüsündeyiz. 1 Nisan'da Koç burcunda Yeni ay doğacak. 11 derece Koç burcu yeni ayı 8. evinizde doğuyor. Her yeni ay kendi içinde yeni enerjileri barındırır. Hayatımızda kararlar verebiliriz, harekete geçebiliriz, adımlar atabiliriz. Bu yeni ay Koç enerjisi taşıdığı için aslında cesaret veren bir yeni ay, inisiyatif veren bir yeni ay. 8. evinizdeki yeni ay maddi durumunuz, finansal konularla ilgili bazı sorunlarınızı çözmek için size çözüm yolları getirebilir, kapılar açabilir. Şiron ve Merkürle birleştiği için borçlanma konuları, kredi konuları, vergi konuları, sigorta konuları ya da bir işle ilgili yatırımlarınız için ihtiyaç duyduğunuz paralar, Ortaklık gelir gider dengeniz bütçeniz buralarda daha fazla iletişimin haberleşmenin bilgi trafiğinin olduğunu ve bazı çözüm arayışları içerisinde olduğunuzda işaret ediyor ve bunları bulabilmek adına da bu yeni ayın yine çok güçlü önemli etkileri olabilir eşinizin kaynakları da ilgili bazı yeni gelişmeler olabilir yeni aile beraber Lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız Herkes aynı şekilde etkilenmiyor Öncü burçta olan koç burcundaki yeni ay özellikle kişisel doğum haritalarınızda 11 derece ve yakınlarında koç terazi yengeç oğlak gibi öncü burçlarda gezegenleriniz bulunuyorsa sizin için daha güçlü olacaktır daha önemli olacaktır Eğer Öncü burçlarda önemli gezegenleriniz yoksa çok da güçlü olmayabilir bu yeni ay etkileri. Ayın 15'ine kadar olan süreçte yeni ay tesirleri hayatımıza etkilerini vermeye devam edecek. Bu etkiler hayatımızı bir şekilde, günlük hayatımızı, motivasyonlarımızı şekillendirecek. Mars ve Satürn Kova burcunda 5 Nisan'da kavuşuyor. Çok önemli ve güçlü bir kavuşum. Kran'ın Nasen denilen sert bir göz, gezegen kombinasyonu bu. Toplumsal alanlarda, kolektif alanlarda zorlayıcı etkileri arttırabilen bir kavuşum. Sizin için 6. evinizde meydana geleceği için 5 Nisan ve yakınlarında özellikle iş ve çalışma koşullarınızda sizi kısıtlayan, zorlayan koşullar olabilir. İyi. Ve beraber çalıştığınız kişilerle ilişkilere biraz daha dikkat etmekte fayda var. Engellerle karşılaşabilirsiniz ya da çok fazla sorumluluklar altında olabilirsiniz. Yani bunların zorlayıcı etkileri olabilir. Genel sağlığınıza dikkat edin. Mars ve Satın özellikle kemikler, eklemler, iskelet sistemini zorlayabilir. Buralardaki sıkıntıları arttırabilir. Kronik sağlık sorunlarında artışlar olabilir. Çok yorulmak ve çok çalışmak nedeniyle de bazı etkiler hissedebilirsiniz. Eğer böyle sağlığınızla ilgili bazı güçsüzlükler hissediyorsanız dinlenmek gerekiyor. Dinlenmeye özellikle zaman ayırın. Ee, evcil hayvanlarınız, yanınızda çalışan kişiler, hizmet aldığınız kişiler, iş arkadaşlarınızla da bazı zorluklarla da karşılaşabilirsiniz. Ee, bunlara karşı da temkinli olmakta fayda var. Mars ayın 12'sinde balık burcuna geçecek. Venüs ise ayın 5'inden itibaren balık burcuna geçecek. Ayın ikinci yarısından itibaren iş alanınızdaki bu zorlanmalar e, yavaş yavaş azalmaya başlıyor. E, daha çok ilginiz, alakanız ilişkilerinize yönlenebilir 12 Nisan çok güzel bir gezegen kombinasyonunu oluşturacak Jüpiter ve Neptün balık burcunda kavuşuyor bu iki gezegen 13 yılda bir kavuşur ama balık burcundaki kavuşumu en son 1856 yılında olmuştu yani önemli bir gezegen hareketi bu bir gezegen pozisyonu ne kadar az oluyorsa ne kadar uzun aralıklarla oluyorsa o kadar güçlüdür tam yedinci evinizde olacak şimdi buna dikkat etmek gerekiyor Çünkü ayın ikinci yarısında özellikle bu tesirleri daha fazla hissedebiliriz Venüs de ayın son 10 günlük döneminde önce Neptün ardından Jüpiter'e doğru ilerleyecek yedinci evinizde güçlü ama iyice bir etki var ilişkilerle ilgili yani eş partner evlilik işbirlikleri ortaklıklar buralarda çok olağanüstü bazı tesirlerle karşılaşabilirsiniz 12 Nisan ve onu takip eden günlerde güçlü bir ortaklık ilişkilerden destek alma yardım alma sorunlu ilişkilerin çözümlenmesi eşinizin büyük bir şansla karşılaşması bunları bekleyebilirsiniz gerçekten çok iyicir bir etkiden bahsediyoruz ve bu şansı bu iyileşmeyi bu ilham akışını özellikle eş partner ilişkiler ortaklıklar yakın arkadaşlıklar alanında daha güçlü bir şekilde Alabilirsiniz sevgili Başaklar. Bazı yasal sorunlarınız varsa, örneğin buralarda da iyileşmeler olabilir. Yani mahkeme ve dava işlerinde yardımlar destekler alabilir hizmet aldığınız kişilerden de önemli bazı destekler alabilirsiniz bu etkileri de yılın yine ayın son günlerinde son 10 günlük döneminde güçlü bir şekilde hissedebilirsiniz ayın 16'sında terazi burcunda bir dolunay meydana gelecek ikinci evinizi aydınlatıyor Pürito ile güçlü bir etkileşimi var maddi konular para konularında bir farkındalık oluşabileceği gibi bir tamamlanma enerjisi var bir sonuç verme enerjisi var Hani İşin tamamlanması, beklediğiniz paraları almak, bir işe girmek, para kazanmaya başlamak, size ait kaynakların değerlendirilmesi, yaptığınız yatırımlardan sonuç almanız, bir mal edinmeniz, bir alışveriş yapmanız, hani tüm bunları etkileyebilir. Genel olarak maddi konularla ilgili kaynaklarınız, parasal kaynaklarınız, mal varlıklarınızla ilgili alanda bir e, dolunay etkisi var. Lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Özellikle 26 derece ve yakınlarında. Öncü burçlarda gezegenleriniz bulunuyor mu? Eğer bulunuyorsa bu bahsettiğim Parasal konularda Dolunay tesirlerini çok daha güçlü bir şekilde hissedebilirsiniz iyicili gezegenlerimiz Venüs Jüpiter Neptün Bunlar ayın son 10 günlük döneminde özellikle ayın 25'inden sonra Venüs'ün de Neptün'e doğru ilerlemesi Jüpiter'e doğru ilerlemesi gerçekten ilişki alanınızda rüya gibi etkiler getiriyor İdealize ettiğiniz hani böyle hayal ettiğiniz bazı partnerlerle karşılaşmanız çok güçlü güzel arkadaşlıklar kurmanız ee, mucize gibi etkiler de getirebilir. Çok özel bir e, geçiş bu. Her zaman rastlamadığım, rastlamadığımız bir etki. Sevgili Başaklar, özellikle dikkat edin. Ayın son haftası içerisinde bu etki giderek artmaya başlıyor. Ve 30 Nisan'da Boğa burcunda güçlü bir yeni ay ve güneş tutulması yaşayacağız. Güneş tutulması olduğu için bu ayla sınırlı değil. Önümüzdeki Mayıs ayı ve yıl sonuna kadar olan 6 aylık dönemi önemli ölçüde etkileyecek bir e, güneş tutulması bu bununla ilgili detaylı bir video hazırladım astrofoni Demet Bağdacı YouTube kanalımda izleyebilirsiniz Hepinize sağlıklı ve mutlu bir ay diliyorum hoşçakalın sevgili astroloji severler herkes için yeni astroloji eğitimimiz başlıyor